Arkadaşlar merhabalar bu videomda konu konu yeni nesil sorularla geometri kısmında çokgenleri işleyeceğiz. Yani çokgenlerin yeni nesil sorularını sizlere göstermeye çalışacağız. Evet TET-AYT öğrencileri çokgenlerle ilgili nasıl yeni nesil sorular görmek istiyorsanız ve bunun eski nesil soruları falan nasıl gibi yorumları merak ediyorsanız bu videodayız. 10. sınıf öğrencileri sizler de konu anlatımını öğrendiniz. Nasıl öğrendiniz? Genelde klasik sorularla öğrendiniz. Peki yeni nesil yani Günlük hayata uyarlanabilir sorular bu konuyla ilgili nasıl geliyor? Şimdi bu videoda bunu göreceksiniz. E, bunları da görmeye şimdiden başlamanız gerçekten çok önemli. Sizin için de bulunmaz bir fırsat. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle şekilsiz bir soruyla başlamak istiyorum. Böyle sözel sorular an, okuyacaksınız, anlayacaksınız, şeklini çizeceksiniz. Bunu nasıl yaparız onu göreceksiniz şimdi bu soruda. Düzlemde verilen bir düzgün 20 genin Ardışık iki kenar üzerinde birer kare çiziliyor. Evet bir düzgün 20 gen. 20 genin hepsini mi çizeceğiz? Hayır belli bir parçasını çizsen yeterli. Mesela şöyle belli bir parçasını çizdik. Bizim için bu yeterlidir. Sonra diyor ki bize. Ardışık iki kenarı üzerine birer kare çiziliyor. Evet birer kareyi de şöyle mavi renkle çizeyim. Şöyle bir kare olsun. Bir de şurada da şöyle bir kare olsun. Evet çizdik mi kareleri? Çizdik. Evet. Birer kare çiziliyor. Bunlar aynı kareler mi? Uzunluklar aynı mı? Evet. Sebebi nedir? Çünkü düzgün 20gen olduğu için bütün kenarları birbirine eşit. E, karenin bir kenarı çift çizgi ya. Çift çizgileri koydun. Çift çizgileri burada da koydun. Tamam, şekil bitti. Artık soru normal bir soruya dönüştü. Karelerin birer kenarları arasındaki açının ölçüsü kaç derece olabilir? Niye olabilir diye soruyor. Hocam, şu birer kenarlar arasındaki açı şurada kaç da olabilir? İşte bunlar doğru gibi düşünecek olursanız Şuradaki açı da olabilir geniş açısı da olabilir. İki cevabı olduğu için genelde olabilirliği ifadeler soruluyor bize. Şimdi düzgün 20 gel. Şimdi düzgün çok yerlerde ne yapıyorduk? Öncelikle dış açıyı buluyorduk. 360'ı ben 20'ye bölsem dış açısı kaç yapıyor? 18 yapıyor. Hocam dış açısı bir şöyle 18 derece ise iç açısı kaç derece yapacaktır? 162 yapacaktır. E, bunlar bir köşede birleşti ya oraya yoğunlaşalım. Yani düzgün çok yerlerin kestiği yere yoğunlaşalım. Şurası 162. Hocam burası da 90 burası da 90. E o zaman buraya da bir alfa dersem 162 artı 90 artı 90 artı alfa eşittir 360 olmalı. E buradan ne geliyor? Şu ikisi toplam 180 ise bu ikisi toplamda 180 olacak. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 18 derece olarak buluruz. Evet şekilsiz yine de sorular arasında alabiliriz. Çoğu öğrenci bunlardan korkuyor ama buradaki verilen cümleyi iyi bir şekilde okuduktan sonra bence soruyu rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İstenilen şeyi çizin ama 20gen de değilse de 20genin belli bir parçasını çiz kardeşim. Tamam mı? Evet birinci soru böylelikle Ceyhan yaptı. Geldik ikinci soruya. Evet eş yapılı şekillerin kullanılması bu soru. Bakalım ne? İki tane düzgün beşgen verilmiş bize. Hocam eş yapılı şekiller nasıl kullanılıyor? Her zaman söylüyoruz. Eş yapılı şekiller onun sınıf öğrencilerine söyleyeyim. Eşyalık, eş yapılı şekillerde şunu kullanacaksın kardeşim. Şekillerin eş olmasını kullanacaksın. Ki geometride yeni nesil sorular hep zaten bu cümle üzerine kurulmuştur. Yani genelde eş yapılar üzerine kurulmuştur. Hani eskiden ne diyordu? A B eşittir A C diyordu. E şimdi ne diyor? Ya iki tane eş yapı veriyor. Oradaki eşitleri sen göstereceksin. Hatta açıların eşitliğini de göstereceksin. Kenarların eşitliği de önemli, açıların eşitliği de önemli. Şimdi bu düzgün beşgen, bu da düzgün beşgen. Eş yapı da ya bunlar. Şu düzgün beşgenin bir kenarında böyle çift çizgi koyacak olursam. E hocam bu da çift çizgi böyle. Tamam çift çizgileri koyduk. Bizden ne isteniyor? Bizden ac kare artı c kare şu ac'nin karesi artı bir de CK'nın karesi verilmiş. Hmm. Şimdi eş yapıları kullandık. Kenarların eşitliğini kullandık. Burada özel bir durum var mı? Beşgenin kenar uzunluğu isteniliyor bizden. Değil mi? Özel bir durum var mı diye bakacağız. Şimdi çekle bakıyoruz. Hocam eşitlikler var böyle. Ayrı ayrı baktığınız zaman eşitlikler var. Evet. Ama bak şu, şu, şu eşitliğe dikkat et. Ne var burada? Aa hocam muhteşem işte. Ama bir de düzgün beşgenle ilgili şunu da söyleyeyim ben sana. Bak çakallık yapacaksın. Çakallık şu. Adam sana A, C'nin karesinden bahsediyorsa. Yani düzgün beşgenin bir köşegeni işin içine girmişse. E, bu verilen uzunluklarla ilgili şu an bir şey yapamıyorsan. Demek ki sen bir köşegen daha çizeceksin. Sebep çünkü düzgün çokgenlerde hatta düzgün beşgende çizilen bütün köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Hatta biz bunu genelliyorduk. Böyle iki kenar ayıran köşegenler birbirine eşit. Ama düzgün beşgende çizdiğim bütün köşegenler hep iki kenar ayırmıyor mu? Şöyle şöyle çizsen değil mi? O yüzden bütün köşegenler ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. O zaman ben burada köşegen çizeceğim. E bu düzgün beşgende şu köşegen ya da bundaki bir köşegen birbirine eşit olacak. E şimdi CK'yı da vermiş ya bana. E, CK'yı da işin içine katacağım CK'yı da düşünerekten bir köşegen çizmeliyim CK'da işin içinde olsun diyorsak Hani biz ne biliyoruz hep Üçgen bilgisini kullanmayı çok seviyoruz e, Üçgen bilgisini nasıl kullanabiliriz Hocam o zaman CK'da işin içindeyse Bir CK'yı şöyle bir işin içine katayım Şurada bir üçgen oluştu mu <gülüyor> Oluştu bak dikkat Şu üçgende şimdi eşitler anlam kazandı mı Kazandı Yani ne oldu burada Bak şurası eşit, şurası eşit Burası da eşit ne oluştu burada bir muhteşem üçlü oluştu zaten buradaki ifade de sana bir şey çağrışım yapmalı ulan a c'nin karesi artı ck'nın karesi var burada ya A bu biraz Pisagor bağıntısını andırıyor 90 var mı diye böyle kafanda bir yerlere o şey cümleyi böyle getirsen hani kafanda bir yerlerde sakladın ya onu ondan sonra sen bir şeyler aramaya başlarsın yani 90'a anımsattığı için burası 90 var mı diye şey yaparsın Ondan sonra bak burada bir 90 derece var. Muhteşem şundan dolayı. Adam bana şuraya A buraya B diyecek olursam A kare artı B kareyi kaç vermiş? 144 vermiş. E hocam burası B iken şuradaki uzunluk da B A şuraya da X diyecek olursam X kare eşittir A kare artı B kare değil midir? Evet yani 144 değil midir? E buradan X kare 144 ise X'i kaç buluruz? 12 buluruz. X 12 o zaman bir kenar ne çıktı arkadaşlar? 6'ya 6 çıktı. Yani bizden de zaten ne isteniyor? Düzgün beşgenlerin bir kenar uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 6 çıktı. 3-4-5'ten çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Hocam bunun şeyi nedir? Hani eski nesil sorusu nedir? Valla arkadaşlar aslında eski nesil sorusu nedir biliyor musunuz bunun? Şöyle şurası 90 derece. Şunlar şunlar şunlar birbirine eşit. Şurası x diyelim tamam mı? X diyelim. Şuraya a buraya b diyelim. A kare artı b kare 144 iken X nedir diye soruluyor. Çok kolay bir soruyu yeni nesle dönüştürmemiş mi? Evet. Çokgenleri de işin içine katmış sadece. çokgende de bir de neyi işin içine katmış? Köşegenlerin birbirine eşit olmasını işin içine katmış. Sadece yani soru aslında en son neye dönüşüyor? Buna dönüşüyor. Ben sana böyle bir soru sorsam senin için çok komik gelmez mi bu soru? Gelir. Çünkü dik üçgen Pisagor bağıntısı. A kare artı b kare belliyse Pisagor bağıntısından burayı buldum. Ondan sonra X de 6 buldum deyip sonucu çok rahat bir şekilde hatta bize kızarsın ya hocam bu soru buraya yazılır mı işte buradaki o komik eski nesil soruları böyle şeklin içerisinde saklıyoruz arkadaşlar yaptığımız tek şey bu ya da 3 4 5'in yaptığı şey bu görüyorsun sırları vermeye devam ediyoruz evet geldik bakalım bu şekilde eşit kenarları a olan şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçimli kağıt şekil 2'deki gibi kesilerek küçük parçalara atıldı. evet kesme de bir şeydir arkadaşlar e, yeni nesil içerisine alabiliriz. Günlük hayatta yaptığımız şey bir kartonu kesme. Ben bu şekilde bir üçgen varmış elimde. Bunu bu şekilde kesmişim. Kestiğimde de ne oluşmuş? Düzgün beşgen oluşmuş. Ha bak burada sadece bak bu ikizkenar üçgende şöyle bir kesim yapılmış. Bu ikizkenar üçgende ikizkenar üçgen olduğunu biliyorum. Burası A olduğunu biliyorum. E o zaman buraya ne kaldı? A B. Hatta buraya da ne kaldı? A B kaldı. İçerideki oluşan şekil düzgün beşgen diyor sana. E düzgün beşgense sen İlk önce düzgün beşgenin dış açısını bulursun. 360/5 kaç yapıyor? 72 yapıyor. Hocam dış açısı 72. Dış açısı 72. Bak iç açısı da 108 yapıyor. 108. 108 istersen 108'leri yaz. Dış açısı 72, dış açısı 72. A, burada ne kaldı arkadaşlar? Şurası A iken B iken burası A B oldu. Ondan sonra ikiz kenardan dolayı burası da A B yaptı. E, ondan sonra burası da B, burası da B, burası da B, burası da B, burası da B olduğunu biliyoruz. Hatta burada da ikizkenar çıktı. Buraya da a-b kaldı. Şekil birdeki üçgen kağıdın uzun kenarının a ve b cinsinden değeri istenir. İşte bu. Bitti. Yani a-b a -B artı b artı a-b. Şunlar gitti. O da ne yaptı? 2 a-b yaptı. Evet. Cevap 2 a-b oldu arkadaşlar. Yani bu sorunun ikinci sorunun doğru cevabı Cihan oldu. Hocam bu ne sorusu? Sadece kesme ile alakalı bir soru arkadaşlar. Başka da bir şey yok. İkiz kenarlığın şeyini kullandık sadece. Yani burada e, bunun eski nesil sorusu nedir? Valla eski nesil sorusu da şu. Aslında e, ikiz kenarlıkları kullanmalı bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Hani normal şöyle bir şey çizilip bak ikiz kenarlığı kullandırmalı. Bu ikiz kenar üçgen. Ondan sonra şöyle bir ikiz kenarlık yapıp ondan sonra şöyle bir ikiz kenarlık yapıp şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor. Tabi burada da Şunların da birbirine eşitliğini şöyle söyleyip Ondan sonra şuradaki uzunluğu sormalık bir soru. Yani uzunlukları böyle şeyi yazdıktan sonra hatta nereyi B demiş. Şurası D iken burayı da A-B deyip uzunlukları yazıp bu soruyu bu şekilde çözme sorusu. Aslında çok kolay bir soru. Ee, burada da düzgün beşgende de sadece neyi saklamış. Hani açıları sen bul. Yani buradaki neler eksik bu arada arkadaşlar. Hatta soru böyle. İkiz kenar üçgen ve tepa açısı da 108 derece verilip de o şekilde de sorulabilirdi aslında. E burada açıları düzgün beşgen oluşturduğunu söylüyor. Düzgün beşgenin açısını bulup açıları yazıp ikiz koyup buradaki uzunluğu bulacağız arkadaşlar. Olay bu. Geldik bir sonraki soruya. Kenar uzunlukları eşit düzgün beşgen ve düzgün altıgen biçimde kağıtlar kesikli çizgiler boyunca kesilerek şekil 2 oluşturulmuş. Kesme ve yapıştırma. Sarının eşi burada. Şu mavi üçgenin eşi de burada. Yine eş yapı sorusu aslında şöyle baktığınız zaman. Kesme sorusu ama eş yapı sorusu. Şimdi burada de doğrusal olarak verilmiş. Öncelikli olarak düzgün beşgenin bir dış açısını bulalım. 360 bölü 5, 72. Evet burası 72 ise iç açısı 108 oldu. Yani burası 108. Hocam burası 108 hemen yazalım. Sonra burası düzgün altıgenin bir dış açısı. 360 bölü 6, 60 yapar. Burası 120 yani burası da 120. Tabi burası da 120. Ancak şurada çift çizgi birer kenarları eşit verilmiş. Şu çift çizgileri göstereyim. Burada da çift çizgi olarak gösterilmiş. Yani burada bunlar çift çizgi. Şunlar da çift çizgi değil mi şöyle? Evet. EX kenar üçgenler çıktı. Bir de soruda takıldık. Hocam ne yapmalıyız? ADE'nin doğrusallığı verilmiş. Verilen bilgiyi kullanmak zorundayız. ADE doğrusal verilmiş mi? Verilmiş. Hocam doğrusal verilmişse, verilmişse her burası 108 ise burası kaç çıkar? Hocam 72 derece çıkar. E ikizkenarlık kenarlık var. Taban açıları birbirine eşit. Burası da 72. 72, 72, 144. Buraya ne kaldı o zaman? 36 derece kaldı. Sonra hocam şurada da eşitlik var. Gördük mü? Evet. Şurada kaç? 120 dereceydi. Burası 120 derece. 36 da 156 yapar. Ve artık şuradaki ikizkenar kenar üçgende. Yani nasıl bulacağız taban açısını? 100, buradaki x açısı diyelim. 180'den 156'yı çıkartacağız. 2'ye böleceğiz. O zaman x'i kaç buluruz kardeşim? 180'den 56 çıkınca kaç kalıyor? 156 çıkınca kaç kalıyor pardon? 24 kalıyor hocam. 24'ü de 2'ye böldüğümüzde 12 çıkıyor. Yani buradan x'i 12 derece olarak bulduk. Cevap akçay oldu. Peki bu, hocam bunun eski nesil sorusu nasıl? Aslında bu soru kalıbı da şuna benziyor. Hani düzgün çokgenler iç içe verildiğinde atıyorum bir düzgün altıgen çizeyim şöyle. Şöyle bir düzgün altıgen çizdik. Klasik sorusu şu şekilde bakın. Sonra bir düzgün beşgen çizdik böyle. Sorular arasında bir görüyorsunuz. Ve sonra adam tutup şurada şunu çizer. Ekstra x kenarlığı görmenizi isterler. Şuradaki açı nedir diye sorar mesela. Hocam buradaki açı e, düzgün altıgen 120 düzgün beşgende 108 ya. Burası 108. Kenar eşitlerini mutlaka yazacağız. Yukarıdaki soruda da yazdık. Hocam düzgün altıgeninde bir kenar çift çizgi. Burada da eşitleri yazacaksınız böyle. Bak eşitleri yazdıktan sonra şurada ekstradan ne çıkıyor? Bir x kenarlık çıkıyor. E hocam düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. O zaman buraya kaç kaldı? 12 derece kaldı deyip ikiz kenardan taban açılarını bulacaksınız. Sonra bu açının da tamamı da 120 olduğundan 120'den de şu açıyı çıkartıp alfaya ulaşacaksınız. Hemen hemen aynı sorusu. Gördüğünüz üzere ekstra ikiz kenarlıkları böyle kullandırıyor. Yani şurada ikiz kenar üçgen bulmamızı istemiş. Ve bir de burada ikiz kenar üçgen bulmamızı istemiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam mı gençler? Olay bu. Lütfen ee, eski nesil sorusunu da şöyle gösteriyoruz. Olayı iyi bir şekilde anlıyorsunuz galiba. Evet kesmiş başka bir yere yapıştırmış. Yine eş yapı sorusu. Yani bu sefer bak kesip başka bir yere yapıştırdığında burada da yapmıştık? Eş yapıydı. Burada da eş yapı sorusu aslında. Ben bunu kesmişim başka bir yere yapıştırmışım. Ee, başka bir yere yapıştırdığımda kenarların eşitleri bizim için önemli. Unutma. Yani... Kesip başka bir yere koyduğun zaman da yine eş yapı olmasına dikkat edeceksin. Ama öncelikle bir soruyu okuyayım. Şekil 1'de verilen Şekil 1 verilen düzgün beşgen simetri ekseni boyunca kesiliyor. Simetri ekseni boyu ne oluyordu arkadaşlar? Hop 90. Artık 108 derece olduğunu biliyoruz. Bu simetri ekseni olduğu için 54 54 olacak burası. Tamam. Şimdi ben almışım bir tanesini şuraya koymuşum. Öbürü de şuraya koymuşum arkadaşlar. E Bunlar aynı şey değil mi? Şuradaki uzunluk af uzunluğu Hocam burada bu ve bu Bu kenara dik ee, öbüründe de Af uzunluğu bak şurası Şu gördün mü ne çıktı burada İkisi kenar çıktı Yani şurası da 90 derece Şununla şu birbirine eşit İkisi dik üçgen İkisi dik üçgenden dolayı burası 45 45 mi oldu? Evet bu arada şu parça yarısıydı Bu aç kaç derece? 54 dereceydi e, O zaman burası da 54 derece olacak yani 45 artı x eşittir 54 ise x'i de buradan 9 derece olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? 5. soruyu böylelikle Akçay bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eş yapı yani kesip başka bir yere koymada da eş yapıyı kullanıyoruz. Özellikle böyle şekilleri değişik şekilde koyduklarında kenarların eşitleri bizim için önemli. Hatta bak açıların da eşitliğini böyle koymak bizim için önemli. Eş yapı zaten bu seride benim ağzımdan bu cümleyi çok duyacaksınız. Eş yapı olmasına dikkat et. Ya bunun yeni nesil sorusu nasıl hocam? Ya bunun da yeni nesil sorusu. Al bu ikiz kenar üçgen. Şurası da 54 derece. Şurada kaç kaç derecedir? Kolay bir soru aslında eski nesil sorusunda. Evet bu sefer yine kesmişiz. Başka bir yere koymuşuz. Eş yapı olmasına dikkat edeceğiz kardeşim. 6. sorudayız. Bakalım ne diyor? Şimdi burada ben bunu almışım ve B köşesi etrafında kesip döndürmüşüm. Döndürmede de hep aynı şeyi kullanıyoruz. Döndürmede de hop bunu döndürdüm. Kalem yine aynı kalem olmuyor mu? Aynı kalem oluyor. Yani yine eş yapıyı kullanacaksın. Döndürme işleminde de. E hocam şu şuraya geldi. Senin bu düzgün beşgenin şöyle bütün kenarları birbirine eşit. Eyvallah. Hocam burası da böyle eşit eşit eşit ya. Senin şu kenarlar buraya geldi bunlar da eşit eşit. Ve dikkat et şuradaki kenarda şöyle yaptığın zaman şu şekilde hop döndürdüğün zaman buraya geldi. Yani şu kenar buradaydı ya hop döndürdüğün zaman buraya geldi. Hocam senin buradaki şu uzunlukla da şu uzunluk eşit. Düzgün beşgende özellikle için içine köşegen giriyorsa köşegen de çizeceksin. Çünkü niye? Köşegenler birbirine eşit. E köşegenlerin birbirine eşitliğini kullanacağım ben burada. Ama şurada özellikle köşegen çizmeyi de ihmal etme. O zaman ne yapalım? Hop bir üçgen oluşturacak olursak. Düzgün beşgenin bir köşegeni değil mi aynı zamanda bu? Evet. Şunlar birbirine eşit Aynen. E bununla bu birbirine eşit. Ne çıktı karşımıza? İkiz kenar. İki üçgen çıktı. Alfa ise burası da alfa oldu. Ve bu üçgende şurası doğrusaldır inşallah. Evet. E, B, E doğrusal olacak şekilde konmuş. İki iç açı bir dış açıdan. Burası iki alfa yaptı. Hocam burası iki alfa. Şurası iki alfa. Bunu bulursam olay bitti. Sen ilk şekli yoğunlaş. Burası 108 derece ya. Artık nasıl olduğunu biliyorsun. 180'den 108 çıkart. 72'ye ben 36, 36 oldu. Aynı şekilde burası da 108. Burası da 36, 36 oldu. Aynı şekilde tamamı 108 olduğundan e, buraya da 36 derece kaldı. Yani 2 alfa 36'ya eşitse alfayı da böylelikle kaç buluruz? 18 derece olarak buluruz. Evet cevap 18 oldu. Peki hocam bu soru ne sorusu? Aslında bu soru şey sorusu arkadaşlar. Bildiğiniz ikiz kenar üçgen sorusu. Ya nasıl bir ikiz kenar üçgen sorusu? Şöyle şöyle şöyle e, şuradaki açı isteniyor ve sana diyor ki bu bir ikiz kenar üçgen Burada kaçın? 36 derece diyor. E, alfa kaç derecedir? Bu kadar kolay soruyor. Senin önüne sormuşlar aslında. Baktı, bakacak olursan. E, nasıl hocam? Gerçekten öyle mi? Evet. Sadece burada düzgün beşgenin nesini kullanıyoruz arkadaşlar? Şu kenar uzunluklarının birbirine eşit olmasını kullanıyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Yani şu eşit üçgen oluştu ya. Buraya alfa buraya alfa. 2 iç açı. Bir dış açı. İşte bu. Yani sen bir tek ekstra düzgün beşgenin açılarını yazıp şuradaki açının 36 derece olmasını kullanacaksın. Yani Çokgensel özelliği burada kullanıyoruz. Çokgenden burada kaçıyı buluyoruz? 36 derece. E, alfa da buradan 2 iç açı bir dış açıdan direkt 2 alfa 36'dan alfa 18'e dönüşüyor. Dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Evet. 6. soru e-dynamit oldu. Geldik 7. soruya. Yine bir döndürme sorusuyla karşı karşıyayız. Çevreleri işlerine yazılı. Evet. 5'e böldüğümüz zaman bir kenar 9 mu yaptı? Aynen öyle. Bu 5'e böldüğün zaman bir kenar 5 mi yaptı? Evet. Şurası 5. Şurası 9. Tamam. Sonra büyük beşgen CDF doğrusal olacak şekilde şu doğrusal olacak şekilde döndürülmüş. Bu doğrusal olacak şekilde döndürülmüşse arkadaşlar ben şuraya yoğunlaşayım. Düzgün beşgenin dış açısı kaç derece? 72. Hocam burası. 72. Burada doğrusal ya burası da 72. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. E dokuzsa burası da ne olacaktır o zaman? Dokuz olacaktır. Çünkü ikizkenar kenar üçgen olduğundan dolayı. E sonra AB uzunluğu isteniyor. Bitti gitti ya. İşte eş şekil. Yani burada Sadece neyi kullandık arkadaşlar? Şuradaki ikizkenarlığı kenarlığı bulduk. Başka da bir şey çıkmadı. Yani cevap ne oluyor o zaman? 9, 5 daha 14 yapıyor. Bu kadar basit. Yani döndürme gördüğünüz zaman korkmayın. Ee, i̇lk baştaki şekilde aynı şekil. Ya eş şekil. Yani kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. Uzunluğun eşit olmasını kullandık. 9ken ilk baştaki uzunluğumuz. Şuradaki uzunluğumuz 9ken. Şuradaki uzunluğun da 9 olmasını kullandık. Dış açısı 72, dış açısı 72. ikizkenar kenar çıktı. Cevap da 14 çıktı. Çok da kolay bir soru döndürmeler zaten kolay olur merak etmeyin. Bir de 8. soruya bakalım. Şimdi burada düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü şu şekilde bulunur diye söylemiş. Ve bir eş yapıyla ilgili yine bir şey oluşturulmuş. Bak dikkat et. Eş yapıyla ilgili. Yani bir üçgen var elimizde. Eş yapı sorusu yine başka bir şekilde o şekilde ne oluşturuyoruz biz? Hocam o şekilde altıgen mi oluşturmuşuz? Bakalım ne diyor soru. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimli karton 6 tanesi. şekilde 2'deki gibi birleştirerek dış kısmın çevre uzunluğu 54 birim olan düzgün altıgen oluşturulmuş. Evet dış çevresi 54 olan düzgün altıgen. 54'ü e 6'ya bölsem bir kenar kaç çıkıyor? 9 çıkıyor hocam. Yani bu dik üçgenin uzun kenarı 9 birim. Tamam. E hocam kısa kenarına da A birim diyecek olursak. Kısa kenarı da A birimse A birim. Burası da kısa kenar A birim. Kısa kenar A1'im, kısa kenar a kısa kenar a Şu şekilde yazdıktan sonra şekil 2'deki beyaz bölgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, bu arada şurada dikkat et. Bak takıldık kaldık. Niye takıldık kaldık? Verilen bilgiyi kullanamadık. Eş yapı olduğunu gösterdik ama eş yapılarda bir de neye dikkat edeceksin? Açılara. Bir de ne oluşturmuşuz? Düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? İşte burada. Yani bir şeyler gizleniyor. Bir şeyler gizleniyor. Yeni sorularda bir şeyler gizleniyor. O gizli şeyler sen bulacaksın. Adam sana düzgün altıgen diyor. Sen düzgün altıgenin sadece kenarlarını kullandın burada. E, düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120. Hocam 120 olduğundan burası 30. Burası 30. Burası 30 olmaz mı böyle? Çünkü tamamı 120 derece olacak böyle. Evet hocam. 30-60-93 üçgen çıktı burada. Yani 30'un karşısı A ise. 60'ın karşısı A 3 olmalı. Burası A 3. Yani A kökü eşittir 9 ise A'yı buradan 9 bölü kökü 3 olarak buluruz. Kökü çeşitli ile çarparsam 9 kökü 3 bölü 3 çıkar yani 3 kökü çıkar. Evet A dediğimiz 3 kökü 3 oldu. Peki A dediğimiz 3 kökü 3 ise eğer 30'un karşısı 3 kökü 3 ise burası da 3 kökü 3 ya. 90'ın karşısı 2 2 katı 6 kökü 3 olacak. 3 kökü 3 buradaysa buraya da 3 kökü 3 mi kaldı? Evet çünkü tamamı 6 kökü 3 olduğundan dolayı. E, aynı şekilde. 3 6 köküç ise 6 olacak. Burası da 3 köküç. Burası da 3 köküç. Burası da 3 köküç. Oldu mu? Evet. Bizden de beyaz bölgenin çevresi isteniyor. 3 köküçten 6 tane var. O da 18 köküç yapar. 6 tane 3 köküçten 18 köküç olarak buluruz. Cevabı 18. Yani Balıkesir çıkar. Güzel soru değil mi? Niye güzel soru? Burada aslında bu soruda yine çok kolay bir soru. Yani aslında dik üçgende 30-60-90 üçgeni Tamam mı 30-60-90 üçgeni şuraya kadar kısım A şurası 30-60-90 üçgeni şuradaki X nedir diye soruluyor aslında soru baktığın zaman ya hocam 30-60-90 üçgeninden buraya A'yı bulurum A'yı bulduktan sonra 30'ın karşısı buyken 90'ın karşısında şu deyip tamamından şunu çıkartacağız aslında Tabii ekstradan çevre sorulmuş da hani burası 3 kökü çıkıyor da çevreyi de hesaplamayı da biliyoruz zaten ama buradaki diyor ne? Neye dikkat etmeyeceğiz? Yani yeniden soru geliyor hocam. Korkuyorum. Ya kork korkma. Soruya bak. Soruda ben her zaman şunu söylerim. Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanacaksın. Sen burada tamam eş yapı sorusu, üçgenlerin eşitlerini yazdın buraya. Süpersin, harikasın. Düzgün altıgen olmasını kullandın, kenarları kullandın. Ama baktın soru çıkmıyorsa eş yapı sorularında bir de açıya da dal. Bu sözüm de bak çok kıymetli ve çok önemli. Açıya da aldın. Açıyı nasıl alacaksın? Hocam alfa mı deseydik buraya? Buraya alfa, buraya alfa demeye gerek yok ki. Adam sana düzgün altıgen demiş ya. Altıgenin tam tanımını kullan. Kenarlar birbirine eşit, açılar da 120 derece. Çünkü sana açı da vermiş aslında çaktırmadan burada. Açılar da 120 derece. E o zaman 30'da yazınca soru kendiliğinden sonrasında çıktı mı? Çıktı. Yani verilen her bir bilgiyi tam anlamıyla sonuna kadar kullanırsan, çünkü çözemediysen Verilen bir bilgiyi sonuna kadar kullanmamışsındır. Düzgün altıgeni uzunlukta kullandık ama açıda kullanmazsak soru çıkar mı? Çıkmaz. İşte olay bu kardeşim. Artık sen de yeni nesil sorulara alışıyorsun. Alıştığın daha doğrusu her konuda böyle sorularla karşılaşacağız. Zaten bir şeyler gizlenmiş oluyor. Önceden adam diyor ki sana bu 30-60-90 üçgeni. Şimdi 30-60-90 üçgeni demiyor sana. Ne diyor? Bu düzgün altıgen burası 90. Buradaki 30'u sen bulacaksın sadece. İşte Yeni nesil dediğimiz kavram bu kardeşim. Evet çokgenleri bitirdik. Bir de dörtgenle de ilgili öyle yeni nesil soru çok fazla karşıma çıkmadı. O yüzden 3-4-5'ten şöyle bir soru buldum. Dörtgenle de dörtgenle ilgili ayrı bir video çekmektense çokgen ve dörtgenler diye düşünüp dörtgenle de ilgili böyle bir soru e, sonuçta dörtgen de bir çokgendir. Dörtgenle de ilgili şöyle bir soru yapmak istedim arkadaşlar. Katlama sorusu. Hepimiz biliyoruz katlamayı. Katlama da bir eşyap sorusudur aslında. Üstte bina kenarlar birbirine eşit, üstte binen açılar birbirine eşit mantığı var değil mi arkadaşlar? Evet, sen bunu böyle katladın. Şimdi burası 12 verilmiş. Çok güzel. Ee, katlamaya bakıyoruz. Tamam. Şimdi bunu böyle katlamış. Hocam katlamadan dolayı şuradaki açılar birbirine eşit. A hocam 30 dereceydi. Burası 15, burası da 15 mi oldu? Oldu. Büyük ihtimal karşımıza bir özel açı çıkacak arkadaşlar. Hocam şu 30 mantığını şöyle dik çizerek yapsak çıkar mı bir şey? Çıkmaz. Şuradaki uzunluk yok. Hocam buradan dik çizsek şöyle. Hadi bulduk diyelim burayı. Bu işimize yarayacak mı? Yaramayacak. Çünkü bizden ne isteniyor? E noktasının AB kenarına kenarından uzaklığı. Yani bizden şu uzunluk isteniyor. Hmm, şu uzunluk. Yani sen buradan dik çizsen de bu uzunluğu bulamazsın şu anda. O zaman ilk önce verilen bilgiyi kullanayım. katlamayı kullanayım. Üstüte binen açılar birbirineşin. Hocam bu da aynı şekilde. Üstüte binen açılar. Şurada bir işime yaramayacak galiba. Başka ne yapacağız? Hocam. Şurada kenarlı ara yok ya. Kenarların birbirine eşitliği bir işimize yarayacak mı? Yaramayacak. Ya da şu kenarla şu kenar birbirine eşitliği bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor arkadaşlar. Çünkü kenar uzunlukları yok. Kenarların eşitliği değil de açıların eşitliği galiba kullanılacak. E burada hocam üst üste binen açılar birbirine eşit. E burada da üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Şöyle. Aa şu doğrusal değil mi arkadaşlar? Şu doğrusal değil mi? Evet ben buraya a a b b dersem şurası a burası da b açısı diyecek olursam. 2A artı 2B açısı eşittir. 180 derece. A artı B kaç çıkar? 90. Süper. A artı B 90 çıktı mı? Çıktı. Hocam burası 90. E 15, 90. Burası da kaç çıktı? 75. Tamam. 15, 75, 90 üçgen çıktı. 15. Tamam. Biz, ben her zaman şunu söylerim. Kendi yemeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol, yol değil diye hep söylerim. Evet. Ama ben kendi yemeğinle dik çizmedim ki burada. dik çizmeden. Karşıda sorunun içerisinde var 15-75-90. E ben burada ne yapacağım o zaman? 15-75-90 özelliğini kullanacağım. Neydi 15-75-90'ın özelliği? 15-75-90 üçgeninde Hocam şu hipotenüse ait yükseklik Kaç yani, gen? Hipotenüs 4H'tı. Zaten senden de ne isteniyor? Senden de zaten Şu E noktasının BC'ye olan uzaklı AB'ye olan uzaklığı isteniliyor. H burası nedir? 4H. Bu uzunluk zaten 12 olarak verilmiş. 4H 12 ise H'ı da böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Cevap böylelikle ne çıktı kardeşim? 3 çıktı. Hocam bunun eski nesil sorusu nasıl? Bunun eski nesil sorusu aynen şu kardeşim. Şuradaki uzunluk 12. Tamam mı? Burası 15, 75, 90 üçgeni. Şu haş nedir? Ben bu soruyu 15, 75, 90 anlattıktan sonra sana böyle bir soru yazsam. Ne yaparsın? Ya saçmalama hocam. Senin videoların izlenmez deyip çıkarsın. Ama işte bu soru yeni nesili bu hale getiriliyor. Aslında üçgen sorusu. Ama ne yapıyorlar? Bir 30 derece vermiş üstüne binan açılar. 15'i bulduk. Sonra burada şurada kaçlar? Şurada kaçlar? Yani şuranın 90 derece olmasını şuranın 90 derece olmasını gizlemiş sadece soru arkadaşlar. O 90 dereceyi bulacaksın. Sonra bildiğin üçgen haşa 4 haç sorusu. Bu kadar basit kardeşim. Sen burada üst üste binan açıların eşitliğini kullandın. Bak niye açılara yoğunlaştım onu da söyleyeyim. Eğer bana kenarlar verilmiş olsaydı şu kenar verilmiş olsaydı ya da şu kenar verilmiş olsaydı ben üst üste binen kenarların eşitliğini kullanıp ona göre işlem yapardım ama kenar uzunluğu yok sadece burası olduğu için kenarlara değil de açılara yoğunlaştım. Ha, He, hem açı hem kenar verilirse evet tabii ki üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar eşit. Yine bir eş yapı sorusuydu ve güzel bir soruydu. Çok basit, klasik bir soruyu yeni nesil soruya hatta dörtgen sorusuna dönüştürmüş güzel bir soru arkadaşlar. İşte sorular bu şekilde. Bir şeyleri gizlemek diyelim. Hani yeni nesile ne diyelim? Bir şeyleri gizlemek. Önceden ne diyordu? Bir üçgen çizdiğinde şu A, B, C, B, A, C açısı 90 derece diye veriyordu. Şimdi artık bunu gizliyor. Şurayı da 15 derece veriyor. 15'i gizlememiş de buranın 90 derece olduğunu gizlemiş. Biz ekstradan orayı bulacağız. Yani önce soruyu kendimiz yazacağız diyebiliriz. Bir şeyleri gizli bir şeyleri şekil üzerinde göstermek de diyebiliriz kısacası. Şokkenleri de bu şekilde halletmiş oluyoruz gençler. Evet gerçekten güzel bir video oldu. Yani yeni nesil soruları da nasıl halledebildiğimizi de şöyle bir gördük mü arkadaşlar? Gördük. Sorular da çok güzeldi. de videonun açıklama kısmında olacak. Ee, böyle sıralı bir şekilde gitmeyeceğim. Bir 9. sınıf, bir 10. sınıf, bir 11. sınıf konularıyla alakalı böyle bu seriye devam edecek. Ee, ama siz böyle birkaç video izleseniz bile Olayın mantığını kavrayıp belki ondan sonraki videoları da izlemeyeceksiniz çünkü ben beni tanıyan tanır. Ben izlenme derdinde olan birisi değilim. Size olayın mantığını anlatıyorum. Yeni nesil sorular bu şekilde. Sen belki tehtaye te öğrenciler için konuşuyorum. Üçgende açıda bir şey gösterdim sana. E, Üçgende açı ile ilgili bunun yeni nesil sorularıyla ilgili bir şeyini yaptım ya. Şimdi çok genlerle ilgili bir şey gösterdim. Hep aynı şeyleri söylemiyoruz mu? hep bir şeyler gizli o gizli şeyi bulacağız diyoruz. İşte eş yapıları çok kullanıyor ÖSYM diyoruz. Kenarların eşitleri mutlaka yaz. Açıların eşitleri mutlaka yaz diye söylemiyor muyuz? Söylüyoruz. O yüzden TET AYT öğrencileri bence bundan sonraki videoları böyle üstün körü tamam güzel sorular çözmek istiyorsanız indirin kendiniz çözün. Video izleme derdinde de bence olmayın. Çünkü sizin için vakit çok önemli. Bu şekilde hareket ederseniz sizin için daha iyi olur. Ama ara sınıf öğrencileri 10. sınıf öğrencileri Buradaki yaptığımız şeyleri mutlaka mutlaka izlesin. Kesin ve net bir şekilde. TETA ait öğrencilerin vakit kaybetmesini istemem. İzlenme derdinde değilim çünkü. Ama ara sınıf öğrencileri sen konudan sonra, çok yerler konusundan sonra bir de bunun yeni sorularını, değişik soruları burada görürsen hiçbir eksiğin olmadan bu yola devam edeceksin kardeşim. Gençler böylelikle hallettik, burayı hallettik. Bundan sonraki videoda büyük ihtimal sırada yine 10. sınıfla alakalı bir şey atarım. Yamuk istedik çünkü. Yamuk konusuyla alakalı bir şey atarım. Yamuk konusunda diyelim. Yamuk konusunun yeni nesil sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.